LPG araçların çözüm merkezi 3 otogazlar herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model i20. Aracımızda arıza lambası şikayeti var. Araca 5000'deyken e, yaklaşık 2018 yılında LPG'ye bağlanmış. Ama bağlandığı andan itibaren arıza şikayeti bir türlü giderememişler. Yani artık arıza lambası şikayeti e, o kadar rahatsızıcı duruma gelmiş ki müşterimiz arıza lambasını e, görmemek için böyle bir çözüm bulmuş kendisine. Birçok firmaya gitmiş ama çözüm bulamamışlar. Aracımızın sıkıntısı da aracın aşırı şekilde fakir çalışması. Yakıt parametrelerini burada görebiliyorsunuz. Hızlı ve yakış yakıtımızda ikisi de aşırı şekilde fakirde kalmışlar. Araç yakıtı dengeleyemediği için arızalanması yakıyor. Şimdi biz bunu afire ile çözümlerini yapacağız. Şimdi öncelikli olarak buradaki kalibrasyonu bitirdikten sonra yol ayarı çıkacağız. Ve afire de aracımızı tamamladıktan sonra Tekrardan diğerlerimize daha bakacağız. Aracımız çok fakirde çalıştığı için aracımızı ilk önce e, belirli bir süre 50 kilometre benzinle kullandık. Benzin parametreleri normale döndü. Peşinden e, yol ayarı için hazırlıklarımızı savunmadığımızda bir şey fark ettik. Aracın enjektörlerinde arıza vardı. Alınan yakıttan kaynaklı olarak enjektörlerde arızalanma meydana gelmiş. LPG'nin filtresini söktüğümüzde içerisindeki katkı yani aşırı şekildeydi. Bu da otomatik enjektörlere gidip enjektörleri tıkayıp bozmuş. Enjektörlerimizi değişip peşinden akıbın hemen yol ayarlarını tamamladık şu an aracımız sıkıntısı giderildi aracın sıkıntılarımızı giderdik sadece çok ufak bir detayımız kaldı onu da hallettikten sonra müşterimize aracı teslim edebiliriz ee, aracımızın göğüs panelinde çiçeğimiz vardı arızalanması için bunu da burada alalım şimdi tamam